Arkadaşlar merhaba, bir hisse senedini satın alıp elimizde tuttuğumuzda sağlayabileceğimiz olası getirileri gösteren bir grafik yapalım dilerseniz. Opsiyona söz konusu olan varlığın belli bir gündeki değerini düşünelim. Opsiyonlarda genelde vade gününden bahsederiz ancak bu kez aklımızda belirli bir tarihi düşünüyor olalım. Eğer sadece değerden bahsediyorsak ve bu belirli bir günde opsiyonu söz konusu olan varlığın fiyatı 50 ise, bu hisse senedini elde tutmanın değeri de 50 olacaktır. Eğer opsiyona söz konusu olan hisse senedinin fiyatı 0 ise bu durumda hisse senedini elde tutmanın değeri de 0 olacaktır. Eğer opsiyondaki hisse senedinin fiyatı 70 ise, bu durumda hisse senedini elde tutmanın değeri de 70 olacaktır. Yani son derece basit görünen bu grafik oluşacak. Hisse senedini elinizde tutuyorsunuz ve hisse senedini elinizde tutmanızın değeri, hisse senedinin fiyatı kadar Bunu kar zarar açısından düşünecek olursak, bugün hisse senedi için 50 lira ödüyorsak, konuştuğumuz belirli bir gün için eğer Opsiyondan bahsediyorsak, bu belirli gün opsiyonun vadesidir o belirli günde hisse senedinin fiyatı 50 ise başa baş noktasında olursunuz Eğer fiyat 0'daysa bu durumda 50 lira kaybedersiniz ve buradaki noktada olursunuz Eğer bu günde hisse senedinin fiyatı 60, 70, 80, 90 veya diyelim ki 100'e çıkarsa bu durumdaki ağrınız 50 olur Kazanç tablonuz bu şekilde oluşacak ve bu kazanç tablosuyla bu kazanç tablosunun arasındaki fark da şudur. Buradaki kazanç tablosu ödediğiniz fiyattan 50 lira aşağı kaymış durumda. Eğer sadece hisse senedini satın alırsanız olacaklar bunlar. Diyelim ki işlerin kötü gitmesi olasılığına karşılık aşağı yönlü riskinizi yani zarar riskinizi sınırlandırmak istiyorsunuz. Hisse senedi alacaksınız ve fiyatın düşmesine karşı koruma sağlayacak bir sigorta satın almak istiyorsunuz. Bu durumda aynı zamanda bir tane de satım opsiyonu satın alabilirsiniz. Bu satım opsiyonun kullanım fiyatı örneğin 50 lira olabilir. Fiyatın 50 liranın altına düşmesine karşı koruma sağlamak isteyebilirsiniz. Eğer bunu yaparsanız bu kazanç tablosunda durumunuz nasıl görünür ona bakalım. Sadece satım opsiyonunun kazanç tablosu böyle görünecektir. Bunu daha önceki videolardan birisinde yapmıştık. Bunu satım opsiyonunun rengiyle çizelim. Eğer opsiyona söz konusu hisse senedinin fiyatı ise Bu durumda satım opsiyonunun değeri 50'dir çünkü hisse senedini 0'dan alabilirsiniz ve bunu 50'den satma hakkınız var. Eğer hisse senedi eliden işlem görüyorsa, bu durumda satım opsiyonunuzun değeri yoktur. Peki, eğer her ikisine de sahipseniz ne olur ona bakalım. Diyelim ki hem hisse senedine hem de satım opsiyonuna sahipsiniz. Opsiyonun vadesinde hisse senedi kısmınız 0 olacak ancak opsiyon kısmı 50 olacak. Yani bu kombinasyonun değeri 50 olacak. Eğer hisse senedinin değeri 25 ise, bu durumda satım opsiyonunun değeri de 25 olacak. Yani eğer bunların her ikisine de sahipseniz, bu kombinasyonun değeri 50 olacak. Eğer hisse senedinin fiyatı 50 liraysa, satım opsiyonunun değeri 0 olacak ve kombinasyonun toplam değeri 50 olacak. Elinin üzerindeki fiyat seviyeleri için satım opsiyonunun değeri 0 olacak ve elinizde sadece hisse senedinin değeri olacaktır. Yani hisse senedi artı satım opsiyonunun kazanç şeması tam olarak bunun gibi görünecektir. Buna baktığımızda peki ne görüyoruz? Hisse senedi fiyatının 50'nin üzerine çıkması durumunda bundan yararlanıyoruz. Ancak hissenin fiyatının elinin altına düşmesi olasılığına karşı, kendimizi koruma altına almış olduk. Burası hisse artı satım opsiyonu. Satım opsiyonu satın almanın, sigorta satın almak gibi olduğunu görüyoruz. Eğer birisi pozisyonunu sigortalamaktan bahsediyorsa, muhtemelen satım opsiyonu satın almayı kastetmektedir. Eğer aynı grafiği buraya tekrar çiziyor olsaydık, bunu Hisse senedini ödediğiniz para artı, satım opsiyonu için ödediğiniz 10 lira kadar aşağıya kaydıracaktık. Yani bu grafiği 60 lira aşağı kaydıracaktık. Çünkü bu pozisyona girmek için toplam bu kadar ödediniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.